Bu arabayı bir de handling koysan yani bu arabayla sonsuza kadar drift yap. Ama bu videomuzun amacı o değil. O oh. Bayağı iyi bu olay bu. Bayağı iyi. Hepinize yeni videodan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte MTS Andreas'ta yeni bölümdeyiz. Bu bölümde huntingsiz bazı arkadaşlarımızla yorumlara baktım. Bak yine sizi düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız handling yapamıyormuş. Bu yüzden huntingsiz nasıl drift yapılır bunu öğreteceğim bugün. Ee, öncelikle öncelikle bir şuradan çıkalım. Çok kişi oldu. Ee, öncelikle bilmeniz gereken şey bazı serverlarda özel araçlar var. Hani böyle millet şey der işte handling'siz drift yaptım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Handling'siz drift yapmak tarzı bir olay yok. Bu arada serverimiz Jatta Free Room. Jatta Free room da zaten biliyorsunuz. Neyse işte şimdi handling'siz drift nasıl yapılır? Öncelikle serverın özel araçları vardır. Spor araçları diye geçer genelde. İşte ben burada mesela Sharble'de ZR1 aracını seçtim. Bu araçlarda fazlasıyla handling oluyor aslında ama otomatik handling olduğu için yani zaten adamlar bunu yani aslında kodlarında böyle oluyor. Yani handling diye de handling'e de geçirebiliriz kolayca. Gördüğünüz gibi araca şu an PS'e e basıyorum. Gördüğünüz gibi arkata gel oynamıyor ama işte dört çeker her türlü yani her türlü özelliği veriyorlar yani böyle araba dönüyor falan. Bu araçlarla e, drift handling yapmak oluyor ve e, alışırsanız çok da güzellerini bunun havasını atarsınız, clickbaitsin de yaparsınız ama ben yapmayacağım dediğim gibi. Şu an e, ben fazla alışkın değilim ama bu tür araçlarla bu videoda handling yapmayı deneyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Gençler, şimdi gördüğünüz gibi viraj bulup böyle araba önce bir alışacaksınız. Nasıl bir ivmesi var, nasıl kayıyor, nasıl dönüyor. Genelde yasaya tuşuna basarsınız şöyle. Hani o biraz daha zordur. Şöyle yapıp Hani ama bir dakika durun bir saniye. <gülüyor> tuşuna basınca aslında tutturabilirseniz çok rahat bir şekilde handlingsiz drift yapabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle. Ama tutturmak var bir de tabi. Bakın gördüğünüz gibi şu an gidiyoruz bayağı handlingsiz. Bu arabayı bir de handling koysan yani bu arabayla sonsuza kadar drift yap. Ama bu o videomuz amacı o, o, o değil. Başka videoda yapabiliriz. Space tuşunda nasıl yaparsınız? W'den elinizi çekip A'ya basıp sonra W'ye basıyorum şu an sadece. D sonra A falan. Öyle kendinizi ortalayacaksınız. Bunun daha kolayı nasıl öğretebilirim size? Hemen e, benim geleneksel benim geleneksel drift yerime gidiyorum şu an. Hani drift yapmak hem çok kolay oluyor her türlü. Çünkü bomboş bir alan yani. araz gibi bir yer. Bir saniye şöyle bir önce arabayı hızlandıralım. Bakın şöyle yani. Arabayı olabildiğince hızlı kullanacaksınız çünkü bu MTS sonucu olarak. Gerçek ayet Şu an mesela normalde drift yapıyorum ama puan olarak sayılmıyor. Ben böyle eskiden MTS deli gibi oynarken, eski bilgisayarımdayken 1 milyona kadar çıkartmıştım ki siz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda baya sizin mis gibi drift yapıyoruz. Dediğim gibi serverımızın ismi Cadde Freerum. Kesinlikle bir sponsorluk yok sadece sevdiğim için. Sponsorlu server alır mıyım? Tabii ki alırım. <gülüyor> Ama işte dediğim gibi şimdilik Cadde Friarum'dayız. Ve sevdiğim bir server olduğunda birkaç kere söyledim. 6.000 yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle dönüyoruz böyle. Şu an w yapıyorum sadece değil mi? Aynen w yapıyorum. D-Mos'u düşümde. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi dönüyoruz. Ardından işte gitmeyi size ayarlayacaksınız artık. Böyle işte ne bileyim dönerek gini gelersiniz artık. Düz gitmek biraz daha zordur ama. işte böyle burada. Hani videolarda çekebilirsiniz bundan bahsediyorum. Böyle huntingsiz drift yaptım işte. Aşağıda beni etki mutlu olurum hani. Bu yani sizin kullanmadığınız handling ama dediğim gibi araçta handling var. Ama işte siz kullanmıyorsunuz aslında. Yani normal handlingi biraz daha zor ve hale getirip hani handling yapmış gibi oluyorsunuz. Ve bu arada bu kadar video çekiyoruz. Size yeni bilgiler veriyorum MTA ile ilgili. Hani böyle videoyu bilgili çeken var mı fazla bilmiyorum. RP soruları çok var bilgili ama böyle o yok diye biliyorum. Yani bir like atarsanız mutlu olurum hani en azından. Öyle bir emeğin karşılığı olarak. Bu arada fazla hızlanınca gerçekten iyi bir şoförseniz mesela da iyi hızlanıyor. Ee, yani nasıl? Şöyle hızlı giderken... Bak şu an kendisi atıyor mesela. Arkayı direkt atıyor. Fazla hızlanırsanız. Sonra dilendiğinizce böyle drift yapıyorsunuz. Mis gibi bak bak görüyorsun değil mi? Şöyle gidiyoruz bak bak bak. bak Handingsiz ya. handling değil böyle? Mis gibi. Ya da şey diyorsunuzdur, hani her oyuna girdiğimde ben handling kodumu yapıştıracağım benim videomdan? Unexpected Özgür'ün videosundan her oyuna girişimde handling kodumu yapıştıracağım. Ta o ne lan? Aha VIP. Ha <gülüyor> korktum yine çarptım. Bunları görünce ben... Kaçam Bu arada ee, kodlar için bir arkadaş yardım etmiş şimdi. Slash bir deneyelim. E, Soyan yazınca diyor. Sınırsız para oluyor diyor. Evet. Onun dışında jrep vardı galiba bir dakika. Slash j. Boşluk uyuyup, he. Böyle miydi? Bir yere çarpınca yenilemezse yanlış yazmışımdır. Böyle yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum ama galiba olmuş. Yok olmamış. Arkadan duman çıktığını gördüm ve olmamış. Neyse, bunun koduna iyice bakarım ben o videonun altında yorumdan. Yani birlikte hani yardımlaşarak bu oyunu öğrenebiliriz. Bilmeyen çok kişi var tabii. Ben bayağıdır, gerçekten hani videolar için giriyorum sadece. O yüzden, eskiden ben de deli gibi oynardım oyunu. Ama şimdi ne bileyim, videolarda oynuyorum, eğleniyoruz falan. Handing, siz bayağı bildiğin. Handing gibi drift yapıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Ya dönüyor yani araba, kayıyor baba. Yani miski var, video oldu. Bu arada ee, zaten fark etmişsinizdir. Saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Çünkü yaz olunca gerçekten yani bıktırıyor yani. Harbi bıktırıyor. O saç böyle yani bir de ben sıcak bir yerde geçiyorum. Şu an hava 40 derece. Yani birazcık kötü oluyor gerçekten. Bu yüzden en mantıklı şey saçları kestirmek olarak gördüm ve bence kötü olmadı. Yani isteyen olursa yine gelir dediğim gibi. Birkaç kişi videoma gelmek istemiş ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten Mikrofonunuzda cızırtı olabilir de Bazı kişiler geldi gerçekten çok cızırtı vardı o yüzden almadım onlar da üstüne alınmasın. Hani adam MTA videosu için geldi Hani Yani olmaz yani öyle anlıyor mu? Yani olmaz yani. Bir de şöyle bir şey de varsa eğer hani facecam'im kaliteli ve yüzüme de güveniyorum hani ben utanmam diyen varsa Çift facecam video bile çekebiliriz hani olma Yalnız şu anda <gülüyor> tamam hafif bir şey oldum <gülüyor> neyse ee, yani gördüğünüz gibi bu videonun amacı buydu ama birkaç sohbet ederiz yine belki bilmiyorum videonun gidişatına göre değişir yani başka araçlar deneyelim hatta dur bu araç aklımızda kalsın şöyle göstereyim bir daha aracın şeyini markasından terördeki Charolette ZR1 yani ZR1 Şimdi GT 26 mı? Yok 86. Bir de bunu ne diyelim? Bu da tam Drift arabasına benziyor ama belli olmuyor dediğim gibi. Mesela ZR1 çok güzeller. Bu da belli Drift arabası ya. Kameranın açısına baksana kafam dışarı çıkıyor. Oo, bu daha iyi bu daha iyi bu. <gülüyor> bu ne böyle? <gülüyor> Aga handlingsiz Drift arabaları var işte. Bak, görüyorsunuz şöyle. Ama biraz daha yavaş diğerini Diğeri biraz daha agresifti durdu bakayım. Birazcık NOS basalım şöyle, bu handling değil arkadaşlar, CTRL'e basıncı oluyor her <gülüyor> araba da. NOS'da da aslında devriterinizi de, o biraz daha kolaya kaçmak dediğim gibi, kolaya kaçmak dediğimiz mevzu o. Şöyle mis gibi ya, başka bir araç deneyelim, bu da yapar. Büyük ihtimalle şu bütün spor araçlar yapacak, Mazda RX7, bak bunu boşver, bu soru bir araç eskiden kullandığım için, bunu da kullandım başka bir videomda. Aynı araştır o bak, bak handling'i görüyor musun? Direkt tekerler hareket ediyor anasını. Bir de camber basılmış ama fazla drift yapmıyor gibi. Bu direkt dönüyor. 4x4'ünü yanlış ayarlamışlar bunu. Ee, bakalım. Tabii benim ne haddimle bunları söylemek de. Neyse, Hadi bakalım. Bir S'ye basacağım. S'le olur belki. Cık. Bu araba drift arabası değil. Yani drift arabası görünüyor aslında ama değil. Şimdi bakalım. Bu bu tam bir modifiye arabası. Buna, bu büyük ihtimalle eleji yok. Oooo. Agresif. Skyline yani de. Yani MTA'da değil GTA San Andreas'taki halde büyük ihtimalle. Ama sesi çok güzelmiş bunun. Çok agresif bir sesi var gerçekten. Buna bir modifiye çekelim şöyle. Çakalım güzelinden modifiyeyi. Nitromuzu fullleyelim, hidrolik ekleyelim. Öf. Bir dakika. Şimdi onu yapmazsam o olmaz. Tamam. Bunun biraz daha geniş olacaktı bir saniye. Ha, şu, şu galiba. Evet. Ama bu drift yapıyor. Hızlanıp S'ye basalım dediğim ya. Hop yapıyor yapıyor yapıyor yapıyor. Bununla çok güzel açı verilir. Bu baya iyi. Ama yavaşlıyor. Şöyle nitro basalım. Oh. Baya iyi bu, bu. baya iyi. Baya iyi. Arkadaşlar bu arada e, Cadde Freerum'da takıyorum dediğim gibi, isterseniz ismimi söyleyeyim, göstereyim bir dakika şu. Ha, siz chat'i göremiyorsunuz şu an. Unexpected Ozdur Özgür yazılmıyor. Ozgur, böyle yazılıyor. Yani bayağı iyi bir server ya. Daha iyisini bulamıyorlar buradayız. Yani. Keşke sponsor olsalar ama <gülüyor> o kadar şanslı değiliz sanırım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Zaten e, bayağı arabalara falan değindik. Daha çok böyle MTA San işte bir şeyler bilgi falan vermemi ya da ne bileyim serbest gezinti istiyorsanız yakında şeyle düşünüyorum. Madencilikteki buglar. E, playde madencilik var biliyorsunuz. Orada bir sürü bug var gerçekten. Onları göstermeyi düşünüyorum. Neyse gençler. Daha çok MTA videosu için aşağıdan videoyu beğenip yorum yazıp kanala abone olmayı unutmayınız. En yakın zamanda hoşçakalın. Hepiniz evimizin çok unutmayın. Bay bay.